654.213 sayısında 3 rakamı hangi basamakta bulunmaktadır? Tamam. Soru hakkında azıcık düşünelim. Bunu yapmak için bize verilen sayıdaki her rakamı farklı renkte yazacağım. Şimdi elimizde 654.213 sayısı var. Tamam. Ondalık işaretinin sol tarafındaki basamakları zaten iyi biliyorsunuzdur. Burası yüzler basamağıdır ki biz bunu 10 üzeri 2 şeklinde de yazabiliriz. Biraz daha büyük yazayım. Yani burası dediğimiz gibi 10 üzeri 2'ye eşit olan yüzler basamağı. Burası 10 üzeri 1'e eşit olan onlar basamağıdır. Ve burası da 10 üzeri 0'a eşit olan birler basamağıdır. Ondalık işaretinin sağ tarafına geçtiğimizde, ilk basamak onda birler basamağıdır. Ayrıca onda birler basamağını 10 üzeri eksi 1 şeklinde de gösterebiliriz. Bu mor renkteki 1'in bulunduğu basamak ise yüzde birler basamağıdır. Yüzde birler basamağını 10 üzeri eksi 2 olarak da ifade edebiliriz. Son olarak da 3 binde birler basamağında bulunmaktadır. Yani, 10 üzeri negatif 3'ü gösterir. Şimdi sorumuza geri dönecek olursak, 654 nokta 213 sayısında 3 rakamı hangi basamakta bulunmaktadır? Bakarsak, daha demin de söylediğimiz gibi, 3000'de birler basamağında bulunmaktadır. Evet, sorumuzun cevabını bulmuş olduk. Ama ne yaptığımızı gerçekten anlamamız için bu sayıyı açarak yazacağım. Bu sayıyı 600 artı 50 artı 4 artı 2 bölü 10 artı 1 bölü 100 artı 3 bölü 1000 olarak tekrar yazabiliriz. Hatta daha da iyi anlamanız için, bu sayıyı 6 çarpı 100 artı 5 çarpı 10 artı, 4 çarpı 1 artı 2 çarpı 1 bölü 10 artı 1 çarpı 1 bölü 100 artı 3 çarpı 1 bölü 1000 olarak da yazabiliriz. Umarım sayıyı bu şekilde yazmak basamak değeri dendiğinde neden bahsedildiğini anlamanızı sağlamıştır. 6, ondalık işaretinin 3 adım solunda. Bu yüzden yüzler basamağında bulunmaktadır. 5 onlar basamağındadır, 4 de birler basamağındadır. Binde birler basamağına gittiğinizde de 3 yani 3 çarpı 1 bölü 1000 vardır.